Merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Duty serimizin Adventus Wi-Fi serisine <gülüyor> başlıyoruz. Online oynuyoruz arkadaşlar. Online bildiğiniz online. Yani e, internete karşı oynayacağız yani internetin kişilere karşı oynayacağız. Bilenler zaten biliyor. Öncelikle Fit Game diyoruz bir sıkıntı var. Parmaklara bir sıkıntı var. Standart Bir play istiyorsunuz. Sen takım maçı Drop gelmiş bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eldiven çektim. Bir tane de MP11 çıkmış Tamamdır bu kadar. Pardon. Başüstüde bir şey yok. Yani onlar zaten baş esasında zaten veriyor. Kastım için birazcık. Bir daha. O, ama bu iyi. varmış bilmiyorum ya. Attı bir takım maçına arkadaşlar. So. anka gerçekten elektrik çatmış gibi hareket edet ediremiyorum. Et, evet, şimdi kastım helst dört Team Yine mi düzeliyor? Sign up and put down. Ama şey yok. <gülüyor> Skop yok. Hopkins bakalım. Nasıl bir çalış. İşte kaybımızı belirledik. Oh, what a consequential question. Oh, what a Ya, maçınıyor bizim ya. Oh, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cebelin. Our UAV is online. <coughs> ah, <Cebelin> ya. <gülüyor> but, but online oldu. Online olduğu için. Fazla kişi vuramam herhalde tamam. hmm. <gülüyor> Ah be göremedik Net atış yapmışım <gülüyor> Kendini birbirimizi gördük Öldürdüm <gülüyor> ya Ay, Hatta bir kişi bile zor öldürürüm. Geber. Lan ben öldürürüm benim hakkımı yedirin. Pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, i̇şte böyle yanlış komisyonlarından dolayı... Oo, hayatta kaldım. Ya kaç kişi bulmuşum? İyi, iyi, i̇yi. Vallahi iyi yani. Bu 3 kişi vurduysam gene gireyene iyi yani. Sıra. yani sıra. Göre. Nerede, sıra. Bu maç haftalara göre. Oyuncu gene girdi. Nerede bu? Care package in ba Oğlum bana delici bak lan ah be sonunda sonunda yetmedi. O silah baya iyiymiş ya ben şey san he keşke baştan en baştan bu bana saydım. Allah Allah. Şişe öldürdün lan. Şişe öldürsen iyi. He, sen gel sen bana seni Aynı şeyler lan. Ama ben o oh, adam benim de bir sıkıntı yok her. Yani. Ben özür dilerim. O bak. Hiç öneme çıkıyorsunuz. Bana ben şunu söylemem diyordum. Onlar da işime yezdi. He. Enemy Adam bana bıraksana ya. Ah be ya canıma atakta vurdu beni Ama onunla silahı da güçlü he Ula Zavviye falan geçiyoruz İki silahlarımızı da ama İki silahlarımız güçlü Vay be Sen İslamı gömenlerle. Ne kadar mı? Squad, that was textbook. Ne? Abbast Beli zaten ya. Sekize gitti yine iyi ya yani bir şeye göre yani. En En azından bir Yine iyi yani. En büyük bir grup